Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl boyunca özellikle 2020 ile başlayan değişim süreci 2022 senesinde aslında biraz toparlanmanıza yardım ettiği gibi gözüküyor. Çünkü 2020 senesinde oğlak Burcu'nda meydana gelen etkileşimler özellikle ikili ilişkiler alanında Sizleri hayli zorladı. Sorumluluk almaya doğru bir e, yola evrildi. Ve bu da tabii ki sizi olgunlaştırdı ve geliştirdi. E, 2023 senesi ise diğer yıllara nazaran gerçekten büyük dönüşümlerin yaşanacağı bir sene. Hepimiz için aynı şekilde ilerleyecek. E, önemli gezegensel etkileşimler mevcut. Burada tabii ki 2023 senesinin benim için de özel bir önemi var. Çünkü 2018 senesinde Ocak ayında... Sizlerle buluşmak için bu YouTube kanalını açmıştım ve 5 yıldır sizlerle beraberiz. Bu süreçte benimle en başından beri görüşen, beraber çalıştığımız, destekleyen, yorumlarıyla, beğenileriyle desteklerini sunan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa yine alma verme dengesini sağlamak için kanala abone olabilirler, yorum yapabilirler, videoları beğenebilirler. Yine beni Instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz ve aşağıdaki linkten Telegram grubumuza da katılabilirsiniz." Dedikten sonra hemen 2023 yorumlarına başlamak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz 2022 yaz aylarında Mars ikizler burcu geçişine başlamıştı. Bu geçiş ortalama 6 ay kadar sürecek demiştik ve yıl başında da özellikle 12 Ocak tarihinde Mars Retrosu bitiyor. Aslında yeni yıla hem Merkür hem de Mars'ın retro olduğu enerjilerle giriyoruz. Bu da demek oluyor ki hemen yeni ve taze enerjilerle muhatap olmayacağız. Dolayısıyla Mars'ın hali hazırda ikizler borcunda olması 30 Ekim'de başlayan Mars Retrosu ve bu enerjiyle yeni yıla başlıyor olmamız Eskiden kalan gündemlerle hali hazırda ilgileneceğimizi gösteriyor. Burada 12 Ocak tarihinde artık Mars retrosu bitiyor ve Mars düz seyrine başlayacak. 26 Mart tarihine kadar ve 26 Mart'tan sonra Mars yengeç burcuna yani burcunuza geçecek. Aslında bu 6 aylık süreçte en çok zorlanan burçlardan birisi sizsiniz sevgili yengeç burçları. Çünkü Mars'ı 12. evinizde misafir ettiniz. Mars 12. evde atıl bir enerjide kalır. Aslında hareket edemez, aksiyon alamaz, enerjiyi iç dünyaya yansıtır. Bu nedenle aslında sizi motive edecek bir takım konular, gündemler karşınızda olsa da bunları eylemsel enerjiye dökmek noktasında zorlanmış olabilirsiniz, yani zaman zaman sağlıklı problemleri yaşamış olabilirsiniz, bağışıklığınız düşmüş olabilir, uykularınızla alakalı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz alanlarla alakalı mücadele vermiş olabilirsiniz. Yine gizli düşmanlık enerjisi, arkanızdan dönen dolaplar veya sizin saklama ihtiyacı duyduğunuz konular yine bu süreçte aktif olmuş olabilir. Ancak dediğim gibi 30 Ekim sonrası yaşamış olduğunuz o farkındalık her neyse 12 Ocak sonrasında artık eylem enerjisine geçebilirsiniz. O içinizde büyüttüğünüz, tasarladığınız konu, durum, kişi, olay her neyse 12 Ocak sonrası somut adımlar atmak için uygun olacaktır. Zaten Mart ayından sonra da tam anlamıyla sizi sahalarda görmeye başlayacağız. Evet, Mart ayına geldiğimizde çok önemli etkileşimler var. Aslında yeni yılın Mart ayı ile başladığını söyleyebiliriz. Gerçekten Mart ayı ile beraber gündemlerimiz değişiyor, enerjilerimiz değişiyor. E, çok önemli gezegensel etkileşimler mevcut. Bunlardan ilki 7 Mart tarihinde meydana gelecek olan Satürn transiti. E, biliyorsunuz Satürn bir burçta ortalama 2,5 yıl kadar kalıyor. Geçtiğimiz 2,5 yıllık süreçte Satürn Kova burcunda ilerledi. E, bu ilerleyiş sizin haritanızda 8. evde etkiliydi. Özellikle mali konularda çok zorlanmış olabilirsiniz. Borçlarınız, ödemeleriniz, belki bu süreçte kredi çektiniz, ev aldınız veya yapılandırma süreçlerine gittiniz. Aslında biraz sizi zorlayan başkalarıyla alakalı konular, sorumluluklar, yorgunluklar, bazen gerçekten tükenmiş gibi hissettiğiniz alanlar. Çünkü ne yaparsanız yapın, ne kadar çabalarsanız çabalayın. Hani o çabanın karşılığında... Yeterli sonucu alamıyormuş hissi uyandırmış olabilir size. Bilhassa eşinizin mali durumu veya ailenizle alakalı mali konular noktasında biraz zorlanmış olabilirsiniz. Ama belki bu süreç size bir mülk edindirdi. Belki e, parayı nasıl değerlendirebileceğinizi öğrendiniz. E, o zorluklardan sonra aslında kendinize bir bütçe planı oluşturdunuz. Belki bu anlamda oldukça kıymetli olacaktır. Ancak şimdi artık satürn kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçiyor. Sizin dost burcunuza geçiyor ve yükselen derecenize de zaman zaman güzel görünümler yapacak. Daha rahatlayacağınız bir süreç. Satürn'ün dokuzuncu eve geçmesi biraz dokuzuncu ev konularında bazı sınavların artık aktif olacağını gösteriyor. Nedir dokuzuncu ev konuları? Özellikle yeni ve aşina olmadığınız konular daha çok 9. evle ilgilidir. Sosyal medya, hukuksal konular, yargısal konular, yurt dışı bağlantılı konular, durumlar, kişiler, aynı zamanda yargıçlar, adaletle alakalı konular, dini ve manevi konular yine 9. evle ilgilidir. Bu süreçte inanç sisteminiz, hayat felsefeniz, Hayat yolculuğunda size eşlik eden o değerler her neyse bunlarla alakalı ciddi bir sorgulama sürecine girebilirsiniz. Aslında inançlarınızın da sınanacağı bir süreç. Ve e, gerçekten neye inanıyorsunuz, nasıl hareket etmek istiyorsunuz? İşte bu konularda artık yüzeysel geçiştirip gidemeyeceksiniz. Yani ben buna inanıyorum, bu şekilde yaşıyorum demektense gerçekten e, o önce inanacağınız şeyi bulduktan sonra onun için gerçekten çaba göstermelisiniz. Zaman zaman yurt dışı gündemleri olanlar varsa bunun için çok çalışmaları gerekebilir. Ee, bazı seyahatlerde problemler, organizasyonlarda sorunlar yaşanabilir. Ee, büyük bir kitleye hitap ediyorsanız bu kitleye ulaşmak adına çok fazla çalışmanız gerekebilir. Aynı zamanda hukuksal konular varsa belki süreç umduğunuzdan uzun sürebilir. Ee, ama yeni ve farklı insanlar, yeni ve farklı felsefelerle tanışacağınız, ve bunlar için bunları anlayabilmek ve özümseyebilmek için çok daha fazla mücadele etmeniz gereken samimiyetle çaba sarf etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Bu dönemde belki birçoğunuz taşınma, yer değişikliği, ülke değişikliği gibi gündemlerle ilgilenebilir veya hakikaten hayat görüşünü tam anlamıyla değiştirebilir. Aynı zamanda size sağlam öğretileri olan manevi liderlerle de tanışabilirsiniz. Bazı eğitimler alabilirsiniz. Bazı seminerlere katılabilirsiniz. İlgi alanlarınız değişebilir ve bu ilgi alanları sizin gerçekten samimiyetinizi ve çabanızı gözden geçirecek ilgi alanları olabilir. Evet zaten satürn'ün balık burcu transitine dair ayrıca bir video paylaşırım inşallah. Kısaca... Aslında önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca bu tarz etkileri açıksınız tabii ki kiminiz 2023 senesinde kiminiz bunları belki de 2024 senesinde yaşayacaktır. 12 Mart tarihine geldiğimizde ise yine önemsediğim bir kavuşum var. Jüpiter şiron kavuşumu 14 derece koç burcunda yaşanacak. Burada uzun yıllardır şiron sizin haritanızın 10. evinde koç burcunda ilerliyor. Bu bazen kariyerinizle alakalı, olmak istediğiniz statüyle alakalı, toplum önündeki tanınırlık biçiminizle alakalı. Bazı yaralar açmış olabilir, bazı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Belki insanları iyileştiren, şifalandıran bir mesleğiniz olabilir aslında bu konuda pozitif de çalışmıştır. Ancak tam da hak ettiğiniz yerde olmadığınızı düşündüren deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Bilhassa toplumsal aranada. Şimdi ise Jüpiter'in desteğiyle beraber Mart ayı boyunca yoğun bir şekilde etkili olacak. Ancak 12 Mart'ta tam kavuşum yaşayacağımız bu kavuşum. Burada mesleki anlamda kariyer ve gelecek anlamında önemli bir iyileşme, bir şifalanma sürecini aktive edecek. Bu şifalanmayla beraber artık kariyerinizle alakalı hatta birden fazla şans, birden fazla fırsat, birden fazla kolda çalışabileceğiniz bir alanı da. Açıyor olacak. Evet 23 Mart tarihine geldiğimizde yine çok önemli bir transitimiz var. Plüto kova burcu transitine başlıyor. Plüto aslında her burç değiştirdiğinde bizim gündemimiz değişiyor. kolektif olarak hepimizi etkileyen bir transit. Artık o meşhur kova çağı enerjisini çok daha yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir transit bu. Plüto bir burçta ortalama 15 ila 16 sene kadar ilerliyor. En son 2008 yılında Oğlak Burcu geçişine başlamıştı. Ve bu geçiş sizi ciddi anlamda zorlamıştı sevgili yengeç burçları. Çünkü plüto tam karşınızda 7. evde ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, taahhütler, sözleşmeler, anlaşmalar alanındaydı. Burada birçok yengeç burcu belki evlendi, belki boşandı, belki çok önemli ortaklıklar kurdu veya sonlandırdı. Davalar, yargısal konularla ilgilendi. Bazı açık düşmanlıklarla muhatap oldu belki birçoğunuz. Ve kim dost, kim düşman, kim benim yanımda, kim benim arkamda bunlarla yüzleştiniz. Hayli zor bir süreçti. Şimdi ise Plüto artık 8. elinize doğru ilerliyor. Bu ilerleyişle beraber tabii Plüto kendi evinde olacağı için güçlü bir konumda olacak ama büyük bir dönüşüm süreci arkadaşlar. Sekizinci ev e, tam anlamıyla dönüşüm evidir. Hem ruhsal hem psikolojik anlamda hem maddi anlamda dönüşümü başlatan bir evdir. Akrep Burcu'nun evidir biliyorsunuz ki. Burada şifalanmak istediğiniz alanlar, spiritüel konular, mistik konular oldukça ön plana çıkacaktır. Parasal anlamda ortaklı girişimler, derin ve tutkulu bağlantılar, iş birliktelikleri veya özel birliktelikler. Tutkuyu ve derinliği doyasıya hissedeceğiniz her türlü deneyimi açık olacağınız bir süreç. Tabi 15 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani nereden baksanız 2040'a kadar devam edecek bir etkileşim. Bu deneyimi hepiniz bu sene veya önümüzdeki sene yaşamayacaksınız. Dereceler çok yavaş ilerlediği için. Genel hatlarıyla bahsediyorum. Ama böyle bir sürece girdiğimizde. Belirtmek isterim. Zaten Plüton'un kova burcu transitine dair ayrıca bir video paylaşacağım. Evet 25 Mart tarihine geldiğimizde ise artık meşhur Mars ikizler transitimiz son buluyor. Ve Mars yengeç burcuna burcunuza geçiyor. Ee, Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber artık hareketli bir sürece giriyorsunuz. Daha aktifsiniz. Ne istediğinizi söylüyorsunuz. Belki bunlardan çekinmeyeceğiniz, lafınızı budaktan esirgemeyeceğiniz bir süreç olacaktır. Fiziksel aktiviteler, bazen ufak kazalar, sakarlıklara da açık olabileceğiniz bir süreç. Yine sinirli olabileceğiniz, hemen öfkelenebileceğiniz, her şeyi şahsi algılayabileceğiniz bir süreç de olacaktır gölge tarafı olarak. Ama... 12. transitinden kurtulduğunuz için kendinizi biraz daha enerjik, biraz daha dinamik de hissedeceksiniz. 20 Nisan günü Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Ee, aslında Nisan ayı ile beraber artık yavaş yavaş tutulmalar enerjisine de girmeye başlıyoruz. Farkındaysanız Koç burcunda meydana gelen bir tutulma olduğundan bahsettim. Bu da artık yavaş yavaş ay düğümlerinin Akrep Boğa hattından çıkıp Koç terazi hattına yaklaştığının bir göstergesi. Özellikle 29 derecede meydana gelmesi bu tutulmanın önemini daha da artırmakta. Çünkü yeni bir başlangıç enerjisi hakimken bir taraftan da demek ki tamamlamamız, bitirmemiz gereken mevzular var. Bu tutulmanın sizin haritanızın 10. evinde meydana geleceğini görüyoruz. Özellikle geleceğinizle alakalı. Toplumsal itibarınızla alakalı, belki medeni durumunuz, belki mesleğiniz, kariyeriniz, e, insanların sizi tanıma biçiminizle alakalı önemli bir yenilik e, söz konusu ve çok kadersel bir yenilikten bahsediyoruz bu süreçte. Burada bilhassa e, yeni bir iş, yeni bir meslek, yeni bir kariyer, e, aynı zamanda e, yeni bir medeni hal içerisinde olabileceğiniz gündemler var ama 29 derecede meydana geldiği için bu tutulma, Demek ki yeniye başlayabilmek için eskiyi de bırakmak gerekiyor. Yani bir şeyi tamamlayıp bitirip yeni bir şeye başlamamız gerekiyor. Özellikle 29 dereceler e, bitirmekte zorlandığımız konuları çok fazla karşımıza çıkarır. E, o şeye bir, bir biçimde tutunmuşuzdur. Bağımlılık geliştirmişizdir ama artık bize hizmet etmiyordur. Artık enerjisi tükenmiştir, bitmiştir. E, dolayısıyla e, yolumuza devam edebilmemiz için o şeyi sırtımızdan atmamız gerekir konu her neyse. Bu tutulmayla beraber de bu etkiyi yoğun bir şekilde yaşayacaksınız sevgili yengeç burçları Artık yavaş yavaş da haritanızda e, hatlar 4-10 aksına geçeceği için e, burada bilhassa e, çok kritik süreçlere de yavaş yavaş giriş yapıyorsunuz. Eviniz, yuvanız, aileniz, yaşadığınız yer, kariyeriniz, geçmiş ve gelecek arasındaki denge. E, tam anlamıyla yavaş yavaş değişmeye başlayacak bu bir buçuk yıllık süreç içerisinde. Evet 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. 14 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek bu tutulma. Tabi e, bu süreçte bir yandan Akrep Boğa hattının son e, öğretilerini alırken bir taraftan da Koç Terazi hattına da e, alıştırma e, denemeleri yapıyoruz. Burada e, Akrep Burcu'nda meydana gelen... Bu tutulmayla beraber şunu söyleyebiliriz. Özellikle 5. ev konularında bir tamamlanma, bir duygusal kapanış var. Belki çocuklarla alakalı bir mevzu, belki aşk hayatınızla alakalı bir konu. Belki sizi mutlu eden, çocuk gibi hissettiren bir konuda yaşadığınız bir kapanış. Burada tabi biraz can sıkıcı bir hadise olabilir. Duygusal anlamda yorulduğunuzu, yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Bir miktar melankolide barındırabilir aslında bu enerji ama e Demek ki burada tamamlamak gereken, bitirmek gereken, kapatmak gereken defterler var. E, bunlarla alakalı e, sürecin sonrasında olayların ne kadar kadersel bir şekilde işlediğini de zaten gözlemleyeceksiniz. 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Jüpiter boğa burcu transitine başlıyor. E, biliyorsunuz her yıl e, Mayıs aylarında Jüpiter bir sonraki burca şöyle ufak bir geçiş yapıyor ve bize bir sonraki senenin sinyallerini veriyor. E, Jüpiter'in boğa burcuna geçmesi sizin için iyi haber. Çünkü e, dost burcunuzda ve yükselenize güzel açılar yapıyor olacak. Burada Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle beraber özellikle büyük paralar kazanmak Büyük kitlelere hitap etmek, hayallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirmek adına e, çok şanslı olacaksınız. E, bilhassa e, hedef kitlenizin büyüyebileceği, hayallerinizi gerçekleştirmek adına daha umutlu yolların açılacağı, yine sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız adına size daha çok katkısı olan insanlarla tanışacağınız, kaynaşacağınız bir sürece işaret eder. Aynı zamanda kariyer gelirlerinizde de, gözle görülür bir artışı sembolize edebilir. Hayallerinizin peşinden koşmanız gerektiğini söyler. Hedeflerinizin ve ideallerinizin peşinden ilerlemeniz bu süreçte oldukça önemli olacaktır. 17 Mayıs tarihine geldiğimizde ise henüz boğa burcuna geçen Jüpiter ve henüz kova burcuna geçen Pürüt arasında bir kare görünüm var. İşte bu iki devin kare görünümü orada bir kriz yaratıyor. Çünkü sıfır derece boğa ve sıfır derece kova burcunda yine çok kritik bir derecede meydana gelen bir etkileşim. Büyük bir şey başlıyor ama bu başlangıç bizi biraz zorluyor açıkçası. Çünkü direnç gösteriyoruz. Çok da aşina olduğumuz, çok da hazırlıklı olduğumuz bir başlangıç değil bu. 8. ev ve 11. ev hattında meydana geldiği için bu kare görünüm şunu söyleyebilirim. Özellikle ortaklaşa paralar, ortaklaşa gündemler, belki bir idealiniz, bir hedefiniz için biriyle beraber hareket etmek veya bu aksiyonda işbirliğini bazen kendinizi arka plana atmaya göze alabilmek biraz sizi zorlayacaktır. Ya da bir hayalinizi gerçekleştirmek için. Yüklü bir sermayeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Birilerinden yardım istemek zorunda kalabilirsiniz. De, birilerine destek olmak zorunda kalabilirsiniz. Veyahut burada iş birliğinin ve hayallerin arasındaki dengede biraz zorlanacağınız bir görünüm söz konusu. Tabi büyük bir başlangıç var. Radikal bir başlangıç var. Ama ya destek olmanız ya da desteklenmeniz gereken bir süreç sizi zorlayabilir. Hayallerinize ulaşma noktasında. Evet, 1 Haziran tarihine geldiğimizde Jüpiter ve Kuzey düğümü kavuşumu var. Yine çok önemli, çok kadersel, çok şanslı bir kavuşum esasında. 3 derece Boğa Burcu'nda meydana gelecek bu kavuşum. Burada özellikle bu sene itibariyle yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Hayallerinizin gerçekleşmesi, büyük paralar kazanmak için. Belki de dostlarınızın desteğini arkanıza alabilirsiniz. Çok kadarsel bir tanışma veya bir grup içerisine de dahil olma e, durumu söz konusu. E, burada tabii fırsatlar var. E, hayallerinizi gerçekleştirebilmek için birden fazla seçenek ve fırsatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Büyük paralar kazanmak için yine veya unvanınızı artırmak için yükseltmek için yine kadarsel destekler de alacaksınız. E, bu süreçte. Özellikle ruhsal anlamda size destek olan arkadaşlarınızı da dinlemeniz tavsiye edilecektir. 17 Haziran tarihine geldiğimizde ise artık ay düğümleri aks değiştiriyor. Kuzey ay düğümü koç burcuna doğru geriliyor ve bir buçuk yıllık döngüyü başlatıyoruz. Koç terazi hattında sevgili yengeç burçları. Bu dönem sizin için kritik bir süreç olacaktır. Özellikle yakın ilişkileriniz, kariyeriniz, evliliğiniz... E Kökleriniz, inançlarınız, gelecekle alakalı hayalleriniz noktasına çok kadarsel süreçler yaşamaya başlayacağınız bir döngü başlıyor. Bu etkiyle beraber özellikle Kuzey Ay Düğümü'nün 10. evinizde olması bir biçimde insanların gözü önünde olacağınızı gösteriyor. Siz kendi halinizde uğraşmak isterken, arka planda kalmak isterken veya ailenize odaklanmak isterken toplumsal aranaya Çekildiğinizi hissedebilirsiniz açıkçası. Ee, çok istekli olmayız genelde kuzey ay düğümü yönlerine doğru giderken ama bu süreçte belki de e, biraz daha kariyerinize, e, itibarınıza, biraz daha toplum önündeki titrinize odaklanmanız önemli. Aksi halde özel hayatınızla alakalı ufak tefek problemler e, çıkarabilir, tutulmalar. Aslında biz kuzey ay düğümü yönüne gittiğimiz sürece... Güney ay düğümü yönündeki sorunları çok fazla görmüyoruz veya onlar zaten kendiliğinden çözülüyor. Ama karşımıza çıkan fırsatlara direnç gösterirsek işte o zaman tutunduğumuz şeylerde birer birer elimizden gidiyor. Tabi e, ay düğümleri e, çok daha kapsamlı bir şekilde anlatılacaktır. Hemen bu sene bu etkileri de yaşamayacağız. 23 Haziran tarihine geldiğimizde Plüto ve Kuzey ay düğüm arasında bir kara görünüm var. 29 derece oğlak ve 29 derece koç burcunda yine analitik bir derece, yine kritik bir süreçten bahsediyoruz. E, bu kara görünüme baktığımız zaman özellikle sizin 7. evinizde ve 10. evinizde etkili. Biraz da evli olan yengeç burçları bu süreçte çok kadarsal bir dönüm noktasından geçebilir. Ortaklıklar, taahhütler, sözleşmeler, verilen sözler bunlarla alakalı... Bir kırılma, bir dönüşüm süreci var. Özellikle 29 derecede meydana geldiği için bu etkileşim belki de doyuma ulaş, ulaşmış bir durum içerisindesiniz. Ancak e, bunu fark etmiyorsunuz veya görmezden geliyorsunuz. Bu konuları yeniden irdelemenize sebep olacak kadersel dokunuşlar da yaşanacaktır. Evet e, bu seneye has bir diğer durum ise venüs retrosu arkadaşlar biliyorsunuz her sene birden fazla kez merkür retrosu yaşıyoruz e, bu süreçte işte. ancak her sene mars retrosu veya venüs retrosu yaşamıyoruz e, bu üç gezegenin retroları bizim kişisel hayatlarımızı gerçekten çok etkiliyor çünkü gündelik alışkanlıklarımıza e, dokunan gezegenler e, venüs 22 hazirandan 3 eylül'e kadar aslan burcunda retro harekette olacak bu da demek oluyor ki venüs bu sene aslan burcunda uzunca bir süre kalacak. Ee, bu geçiş aslında sizin için oldukça avantajlı gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Çünkü ikinci evinizde hem kendi doğal yönetici evinde hem de para evinizde meydana geldiği için gerçekten çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu sene itibariyle ee, özellikle mali anlamdaki girişimlerinizi 22 Haziran'a kadar tamamlamanız veya 3 Eylül sonrasına aktarmanız tavsiye edilir. Ee, bununla beraber kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz çekici yapabilirsiniz. E Güzel, yakışıklı hissedeceğiniz, yeterli hissedeceğiniz bir süreçte olacaktır. Kendi değerleriniz üzerine çalışmaya başlayacaksınız. Mali anlamda güzel kazançlar elde ettiğiniz gibi biraz kendinize de yatırım yapmaya başlayacağınız, kendinize de harcayacağınız bir sene olacak. Ancak belirtmiş olduğum tarih aralığında özellikle büyük maddi riskler almayın. Yeni mali işlere kalkışmayın derim. Ve kendinizle alakalı çok radikal değişimlere gitmeyin. Çünkü venüs retrosunda özellikle güzellik, ilişkiler ve parasal konularda bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. O yüzden öncesinde veya sonrasında bu adımları atmak önemli olacaktır. Evet sonbahar aylarına geldiğimizde 14 Ekim tarihinde 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. E, bu tutulma artık yavaş yavaş koç terazi hattını bizlere anlatmaya başlıyor ve sizin haritanızın dördüncü evinde demek ki bir yenilik var özel hayatınızda sevgili yengeç burçları belki birçoğunuz taşınıyor yeni bir eve geçiyor belki birçoğunuz evleniyor veya evliliğiyle alakalı önemli kadarsel dönüm noktalarından geçiyor aile büyükleri aile kavramı huzurlu ve konforlu hissetmekle alakalı önemli bir başlangıcınız var sevgili yengeç burçları Evet 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise 5 derece boğa burcunda bir ay tutulması var. Bu artık bu hattın son tutulması. Burada özellikle sizin haritanızdan 11. evde meydana gelen bu tutulmayla beraber ait olduğunuz çevreden başka bir çevreye dahil olmak. Bir dost veya arkadaşla alakalı önemli bir farkındalık. Hedefleriniz ve hayallerinizi yeniden gözden geçirme süreciyle karşı karşıya kalacaksınız. Belki farklı bir alana yönelmeniz gerekebilir. Belki hayallerinizi yeniden elden geçirmeniz gerekebilir. Belki ait olduğunuz çevre, arkadaşlıklar ve dostluklarla alakalı farkına varmanız gereken süreçler olabilir. Burada tabi kadarsel dokunuşlar yine etkili olacaktır. Evet yıl sonuna geldiğimizde 30 Aralık tarihinde Jüpiter retrosu bitiyor ve Boğa Burcunda Jüpiter düz seyrine başlıyor. İşte artık Jüpiter Boğa burcunda size 2024 senesi boyunca bol kazançlar, büyük kitleler, hayalleri ulaşma noktasında. Çifter çifter şanslar getirecek gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları bakalım neler olacak. Özellikle 2022 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ve 2023'ten de beklentilerinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir yıl diliyorum. Kanalıma abone olur videoları beğenir yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum beni instagram hesabımdan takip edebilir yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz sevgiler hoşçakalın.